Ben Bruno, New York'ta yaşıyorum ve 10 yaşındayım. Biraz önce nasıl dokunma yapıldığını öğrendim. Şaşırtıcı derecede kolay bir şeymiş. Benim adım Sofia. Benim adım Elise. Burada katıldığımız bu dans festivalini kutlayacağız ve dans edeceğiz. Dans. Bugün Fiesta'ya geldik çünkü çocuklarım ve ben İspanyol kökenliyiz. Çocuklarımın İspanyol kültürüne aşina olmasını istiyorum. Bu festival çocuklarıma folklorik dansları ve kolon öncesi döneme ait maskeleri tanıtmak için büyük bir fırsat. Böylece çocuklarım kökenleriyle ilgili bir şeyler öğrenebilecekler. Benim adım Angelina. New York'ta yaşıyorum. 7 yaşındayım. Müzede hoşça vakit geçirmenin yollarından biri de istediğiniz gibi çizimler yaparak eğlenmek. Yes.